Merhaba dostlarım. Bir ayet bir yorum videolarımın bir yenisi de karşınızdayım. Bu videomda sizlere Ra'd suresi 26. ayeti okuyacağım. Allah dilediği kimseye rızkı daraltır da genişletir de. Onlarsa dünya hayatında ferahlanmaktadırlar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. Şimdi sevgili dostlar bazılarımız Allah bize niye vermiyor veya başkalarına niye daha çok veriyor da bizlere vermiyor diye serzenişte bulunuruz. Bazılarımız kendini paralar. Ama Allah bu ayette bizlere bazı insanların rızkının daraltıldığından bahsediyor. Bazılarında genişletildiğinden. Ama ahiret hayatının yanında dünya hayatının sadece bir yol azı olduğundan bahsediyor. O kadar kısa ve küçük olduğundan bahsediyor dünya hayatının. Bundan dolayıdır ki Sizlere kendimden örnek verebilirim. Ben rızkı daraltılanlardanım. Ben çalışkan da bir insanım. Sanatkar da bir insanım. Ama Allah bana bu kadar verdi. Hatta neredeyse hiç vermedi. Ama buna rağmen Allah'a şükretmek gerekiyor. Şundan dolayıdır... Belki bana Allah daha çok verseydi, ben de azgın bir insan olacaktım, yoldan çıkanlardan olacaktım, kibirlenen, böbürlenen insanlardan olacaktım. Yani her şeyde bir hikmet vardır demek lazım. Başka bir videoda buluşmak üzere, hoşçakalın dostlarım.